Bölüm 1 Afrika Homo sapiens on binlerce yıl boyunca Afrika kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdürdü. Ne var ki bu insanların yalnızca bir bölümü bizim atalarımızdandır. Bundan 60 bin yıl kadar önce atalarımız yola koyuldu, farklı bölgelerde çoğalıp güçlendiler. Ne kadar hızlı yol alabildiklerini ve ne kadar uzağa gittiklerini bilmiyoruz. Ancak günümüzde yaşayan avcı toplayıcı gruplar, yılda ortalama sadece bir kilometre mesafe kat edebiliyor. Bu da yaklaşık yarım mil ediyor. Elbette ki sürekli bu hızda ilerlemiyorlardı. Ama bildiğimiz şu ki, başka bölgelere yerleşerek birbirinden ayrılan bu gruplar, her yeni nesille birlikte birbirlerinden daha izole hale geldiler. Bu da bugün Afrika kıtasında gördüğümüz geniş yelpazeli genetik çeşitliliğin oluşmasını sağladı. Bundan 50 bin yıl kadar önce insanlar biraz daha gelişmiş aletler yapmaya ve daha çok sanat üretmeye başladılar. Bu yenilikçi patlamanın kıvılcımını çakan şey yeni oluşmuş dil becerileri miydi? Belki de genetik bir değişiklik, grup içindeki bazılarının dil yoluyla daha karmaşık kavramları ifade edebilmelerine ve bunu başaramayanlara üstünlük kurmalarına olanak sağlamıştır. İşin aslını kimse bilmiyor. 50 bin yıl kadar önce bazı küçük göçebe gruplar Asya kıtasına geçmeye başladı. Her bir grupta en fazla 100 bireyin bulunduğu tahmin ediliyor. Bugün yaşayan insanların içinde, Afrika harici kökenlere sahip olanların tümü muhtemelen bu göçebe grupların soyundan geliyor. Birkaç bin yıl içinde daha kurak iklim koşulları ortaya çıktı. Sahra çölü genişleyerek gidenlerin geri dönmesini güçleştirdi. Gözüpek gezginlerimiz ve onların soyundan gelenler, Asya'nın doğusuna doğru okyanus kıyısı boyunca ilerlediler. Ve birkaç bin yıl sonra, günümüzde Malezya olarak bilinen topraklara ulaştılar. Acaba yol boyunca homo erectuslarla karşılaşmışlar mıdır? DNA analizleri öyle olduğunu söylüyor. Bundan 45 bin yıl kadar önce Avustralya'nın bazı bölgelerine yerleşmiş ve orada yaşadıklarına dair izler bırakmaya başlamışlardı. Oraya varmak için Avustralya'yı bugünkü Endonezya'nın en yakın adalarından ayıran 90 kilometrelik ki bu 50 mil eder bir su kütlesini aşmaları gerekmişti. Bunu nasıl başardıklarını kimse bilmiyor. İnsanların Avustralya ile Avrupa'ya yaklaşık olarak aynı zamanlarda ulaşması çok şaşırtıcı. Asya kıyılarında doğuya ve güneye yaptıkları yolculuklar boyunca insanlar büyük ve zorlu bir çevresel değişiklikle karşılaşmadılar. Ama kuzeye, Avrupa'ya doğru yaptıkları yolculuk sırasında olağanüstü sert, soğuk bir iklimle ve alışılması güç bir coğrafyayla karşı karşıya kaldılar. Avrupa'nın içlerine doğru girdiklerinde, yüzbinlerce yıldır orada yaşayan neandertallerle yüz yüze geldiler. Fiziksel olarak tıknaz yapıdaki neandertaller, soğuk iklimlere daha iyi uyum sağlamışlardı. Ama yeni gelenler doğal malzemelere şekil vermede, onları yararlı ve cazibeli eşyalara dönüştürmede çok daha yetenekli olduklarını kanıtladılar. Neandertaller yeni komşularının bu becerilerini kısmen taklit etmeyi başarsa da bir noktadan sonra onlara ayak uydurmakta zorlandılar. İnsanların başarısı neandertallerin çöküşünü mü getirecekti? Bu iki topluluk birkaç bin yıl boyunca yan yana var oldu. Hatta birbirleriyle çiftleştiler. Ancak 35.000 yıl önce Avrupa'nın güneybatısında sınırlı bir alanda kısılıp kalan Neandertaller bir süre sonra ortadan kayboldu. Tam olarak çözülmemiş bir dosya daha. Zaten bütün geçmişimiz böyle gizemlerle dolu. Homo sapiens kuzenlerinden daha uzun süre dayanarak Afrika, Avrasya ve Avustralya kıtalarındaki yayılımını genişletti. Ama yakında işler onlar için de güçleşecekti. Atalarımız buzul çağının olağanüstü düşük sıcaklıklarıyla nasıl baş edecekti?